Ne lan? O ses neydi? Anasını satayım. Ne oluyor lan? anasını satayım ya? Dur gidip bakayım. Ne oluyor anasını satayım burada? Ulan, sen ne değil misin lan? Fakir? Ulan ulan ulan ulan sen benim kardeşimi mi vurdun? Evet senin kardeşini vurdun, sen de Tarih'i vurdun, kanakan... Yok, laf öyle değildi, dişe diş, kanakan. He, eğer diyorsan beni illaha senin kafana sıkacağım, he sık. Ama beni öldürmekle uğraşırsa, fakir kan kaygından neden bir. O yüzden fakiri salıyorum, bir hastaneye götür bakalım. Kurtulabilirsen kurtulsin Ha de Gelirsin beni bulursun Kafama sıkabiliyorsan sık La oğlum, sen Çetesiz mi lan? Ben zaten Tek çete diyorum. Hadi hadi arkadaşını götür Doğru diyor lan Şş, Fakir kurtaracağım lan seni Şşş Eğer bana bir şey olursa Allah korusun lan eğer bana bir şey olursa Rimzi Üç tane ekmek Bir de çay al İsteyim mi mu la? He Ne sanın La oğlum insan ölürken der ki Yok Şuraya arsa veriyorum yok bilmem neyse neyse Şimdi ben seni hastaneye götüreyim Ah Dayan Dayan fakir Dayan kuçum Eeean koçum Şşşt Bırakma lan Bırakma Şş, Salma kendini Vallahi Fakir beyi 8 saat bir Hastanede bekletmemiz lazım Her an ay şu olabilir Sizin dolarınızı eksik etmemizi istiyorum Şimdi dışarı çıkabilirsiniz Tamam Hırsız bey Hırsız bey Ne oldu la? Size kötü bir haberim var Ne oluyor? Maalesef hasta öldü kan kaybından kaybettik hastayı <gülüyor> <gülüyor> Ha-ha-ha-ha-ha. <laughs>